Evet arkadaşlar herkese merhaba öncelikle. E, e, bu video Bilgi videosu e, AdoptMideyiz. E, çünkü AdoptMide ile ilgili bir şey diyeceğim. Arkadaşlar e, AdoptMide Şöyle Bir çekiliş yapacağım. Daha doğru çekiliş değil. Hediye gibi düşünün. E, arkadaşlar Öncelikle oyna, Pazar günü 5 ve Yedi arası giren e, kişilere şunlardan şöyle dağıtacağız arkadaşlar. Ama bu tabii ki sıralıklı olacak. İlk giren kişi arkadaşlar e, şöyle şu e, tam petimizden bu pet aykden e, alacağız ve yanında da e, bir dakika göstereceğim yanında da başka bir şey daha vereceğiz. Şöyle yanında da. MU vereceğiz hediye olarak arkadaşlar vereceğim yani. Sonra ikinci girene buradan arkadaşlar şundan yani şu 350 liralık olan şeyden ve yanında e, CAT olacak arkadaşlar. İkinci giren kişiye. Üçüncü giren kişiye arkadaşlar tek bu 350 liralıktan olacak. E, 4 ile 5'e girende benim istediğim PZ olacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu video yani bu kadar bir daha bilgilendirme videosu gelecek arkadaşlar yani hatırlatma videosu gelecek. Ee, yani arkadaşlar siz şey bilirsiniz yine arkadaşlar. Adobe'de dediğim gibi pazar 5 ile 7 arasına bu pazar arkadaşlar 5 ile 7 arasına kadar girin. Pazar günü 5 ile 7 arasında görüşürüz. Girerseniz. Ama arkadaşlar hızlı olmanız lazım. Mesela 5 ol olduğu gibi giren arkadaşlarımız şanslı olur. Hemen, Hemen. yapabilir arkadaşlar. Hemencik alabilir özel eminim Arkadaşlar ikinci giren de fena değil. 3'ü kadar fena değil ama 3'den sonra. Biraz zorlayacaksınız arkadaşlar. evet arkadaşlar. Gelecek bir hafta videosunun da gadget'ta da Görüşmek üzere. Şöyle kalın. Bay bay.